Ne no, yapıyorsunuz? JT's caught. Woah. Oh. <gülme> okay, okay, okay. Yeah, thanks. Evet, eee <gülme> bugün Brust Turkey'le. Evet, bunu çok istediğiniz o yüzden yapıyoruz. Brust Turkey. Türkiye... <gülme> Türkiye. <gülme> Müjde. Hı? bite Ne? seviyor. Bu ıspadı. Let's go. Evet, bu komik mi, komik değil mi bilmiyoruz. O yüzden ilk önce evet tepki vereceğiz ve Ömer Ömer Eren sesleniyoruz. Çok teşekkür kolayız <gülüyor> continened çok teşekkür teş, ediyoruz. Teş, evet. O yüzden evet videoya gireceğiz Ama girmeden önce abone olun, like atın, güzel şeyrelated yani tatlılar yorumlarda atabilirsiniz ve videoyu paylaşabilirsiniz ve katıl düğmesine de basa basabilirsiniz ve Instagram'da bizi takip edebilirsiniz ve video açamadı önce uyamadım Ne borusu? Boru değil, bor. Karın borusuna sen mı çıktın sen? biliyordur bor mantığını. Ne ma? Bir ne bu? Bir bir bir bir Biraz daha konuşacağız. Yani ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne Ne Ne çekme, çıkat arkadaş. çekme karınız çekme bor sonra biliyor. çekme kardeş. sanki iç. sanki iç. I just said that right now. Man. Allah belanızı. Uha, ulan buradan bir çıkayım. Anam avradım olsun ikinizi de vuracağım. Ondan sonra görürsün. No, the car was there. Then sabri abiniz nasıl bir delik diye. Hayda, ben ne yaptım abi? Benim suçum ne ya? Ya arkadaş. Eyvallah. Ben Aaa. Ha. Eğer bak küfreden varsa oralarda bir yazı yazanlar olursa onun anasının amına fok yarım tamam mı? You motherfucker, you can't talk to me like that you twat face. And you you talk to me like No, you I'm nice. I'm a you motherfucker. motherfucker! You can't you talk to me like that, like, you twat face. You and twat if you, if you do it again, I will bang you out, you twat face. I'm living yes, in England. Come on, and talk yet? to me again, you bastard. I mean, oh, actually, yeah, it's very dope. nice. Yeah, yeah, it's very nice. Accident. Accident this turkish course is down for you before you you Şu an göreceğimiz hareketin dünyada sadece iki kişi yapıyor. Biri karşınızdaki kuzenim şimdi size gösterecek. Wait wait what? Is that a future? Gotta be bro. I don't think that is a Yeah, people like this. What about guy that like? Şimdi size gösterecek. tutay ha topbi topbi Dönsene, böyle yapıp dönsene etrafını hani okey evet önden önden yap, önden yap şimdiden etrafını etrafını Yüzüme 15 kilo bir boya sürdüm. Sonra gittim, gittim, gittim, gittim. Aynaya baktım kendimden kaçtım geri aldım, attım ve bir daha baktım, baktım yanıldım. Ay çok tatlıydım. Hadi tatlım. Bye bye. It's like Sephrosikinci. Yeah. Ben abi really var. bak Sen sen atacaksın Benim olabilir ya? Hayır. Sen sen o kızın fotoğrafını bile etmeyandım ben biliyorum. Yemin ederim durdur bak aşağıya. Ben görmedim ben. <gülüyor> O kadar insanı beğeniyorsun lan çıkıyorsun. Vallahi sen Allah beni bela verdin. Instagram açtım, günkar olduk. Kıyamet kopsaydı hayatım. Hastı kap, kapma sen. Sen bana ihanet ettin, ne ettin? Sen kapma sen. Sen bana ihanet Sen Abi acelem var. Abartmıyorum <gülüyor> ben. Sana paramı verdirdim. yoksa olmak için ne yaparsın? Abi acelem var, <gülüyor> bırakma ya. yapmışsın. Baba bir tane kadın seninle konuşmak istiyor. Önemli o kişilerden, isimlerden bir tanesiydi Hasan abi. Onu Teşekkür ediyoruz Hasan İstersen verir. Bakım. Bakım. Pas, Doğru mu kardeşim? Allah'tan daha ne isteyorsun? Elin sağlam, elin ayağın düzgün. ne hemşerim. zarar gelir, zarar. Zarar gelir. Bak. Mutlu musun kardeşim? Elimiz ayağımız düzgün. Allah'a şükürler olsun. Çamımızda oturuyoruz. That yeah, was it a good show. show. This was, was <laughs> funny and weird at the same time. Okay. <laughs> yes. Some shots were really weird, you know. Yeah. <coughs> I like the <that. coughs> Ha evet işte bu arkadaşlar çok komikti biz beğendik ve siz örneğiniz için önerdiniz için çok teşekkür ediyoruz lütfen abone ol like at videoyu paylaş katıl düğmesi bas yorum yaz ve bizim instagramda takip edebilirsin ve bir daha sefer gire kadar varis bak.